Ölümün nedeni para, devamı geceleri korku içinde uyumaya nedeni yok Zamet edip sorma, ya da anlatayım çok kısa ama Afat garaj yapana sor Kulakları kesilen yamacılara sor Yardım kutularını çalanlara sor Canını feda eden köpeğe sor Enkazın altında hayatta kalanlara sor Yardım için seferber olanlara sor Hor görülen hayvana emanet cana sor Neden önemlisi malzemeden çalan müteahhite sor